Millet olarak da, topluluk olarak da mutlaka Allah'a candan sevgi duymak, bağlanmak gerekir. Dünyayı Allah'tan ayırdın mı, Allah'ı dünyadan ayırdın mı perişanlık gelir. Bir bütündür Allah. Yani mutlaka Allah'la beraber dünya kullanılacak gibidir. Allah olmadan dünyayı kullanmaya kalktığında dünya insana saldırır. Ekonomik krize saldırır, intihar ettirir, bunalıma sokar, sağlığınız bozulur, ızdırap çekersiniz, anlamsız olur her şey. Bir manası olmaz hayat. Bak başbakan ne diyor? Çoğalın diyor. E, fakat şimdi adam çocuk yapacak bir adam, e, düşünüyor nasıl bakacağım çocuklara diyor. Kendini koruyamıyor çünkü. Maddi olarak da koruyamıyor, manevi olarak da koruyamıyor. E, şimdi adam tek başına gezemeyince çocuğum nasıl geçsin diyor sokakta. Kendisi iş bulamayınca, iş bulsa da sürünüyor, çocuk da diyor. Ya diyor, ben madem böyle sürünüyorum, çocuk yapıp onu da süründürmeyeyim bari diyor. E o zaman olay daha başka, bir kere insanların birbirine nefretin kalkması gerekir. Bu nefret kalktı mı mahkemelerin yükü, ne kadar mahkemede daha dosya var mesela 1 milyon. Kaça düşer? 100'e düşer insan sevgisi olursa, affetme, merhamet olursa, şefkat olursa yüze düşer. Öbür türlü ızdırabın önü, arkası kesilmiyor. Herkes herkesi mahkemeye öyle aşağı yukarı. Birçok yerde. Birçok kişi bunu görüyoruz. Nefret kol geziyor. Allah sevgisi olmayınca ruhta bir azap oluşuyor. Halbuki herkes topluca Allah'a sıkı sıkı sarılırsa, Allah'ı çok severse hemen akabinde kardeşlik, sevgi, şefkat, merhamet geliyor. Dünyevi izimler ortadan kalkar. İşte komünizm, faşizm, kapitalizm ortadan kalkar. Ferahlık gelir. Dünya hükümetler, teknik olarak halletmeye çalışıyorlar. Teknik yönden. Teknik yönden de çözemiyorlar. Hükümet değiştiriyor adamlar. Bir beladan bir ötekine geçmiş oluyorlar. Allah'a coşkuyla sevme konusunu hayati bir konu olarak anlatmak lazım. Herkes biliyor, ekonomistler de biliyor sebebin Allah sevgisi olmadığından olduğunu bu ekonomik krizin. Bütün dünya hükümetlerine bakın, çaresizlik içindeler. Mesela i̇şte bak Obama eskiden Amerikan başkanlar çok aşmetli oldu, havalı olurlardı. Çok gariban. Çünkü Amerika Ekonomik yönden çöktü ve muazzam intihar furyası var. Amerikan ordusu adeta su gibi eriyor. Dinsizliğin getirdiği ızdırapla adamlar dayanamayıp canına kastediyorlar. Daha hala İslam olmamaya direniyorlar. Daha hala Allah'a teslim olmamaya direniyorlar. E, bilime olan katkı nerede varsa hepsini Allah yaratıyor zaten. Hepsi Müslümanlıktır. Yani Müslümanlık Allah'ın hükümranlığı değil mi? Evet. Hakimiyetli mi? Bilimi yaratan Allah, bilimin kanlarını yaratan da Allah. Bilim adamlarını onu bulduran da Allah. Bilim adamı buldu diyor. Ya kardeşim saklanmış ki bulmuş. Ve zaten o bulamaz o. Ayakları oraya gitmez. Allah onu ayaktan oraya götürüyor. Sakladığı yeri de gösteriyor. O sakladığı yerden ona onu buldurtuyor. Onu oraya saklayan Allah'tır. Onu da oraya götüren de Allah'tır. Başak. Dolayısıyla Müslümanlık her yere hakimdir. Hindu da bulunursa o İslam adına'dır. Allah'a denedir Ateist de bulsa o İslam adını Allah'a denedir Allah herhangi bir kuluna onu buldukturur. Yani illa Müslüman bulacak diye bir şey yok Yani Müslüman'ın bulmuş olması onun üstünlüğünü göstermez Müslüman bulmuştur da münafıktır adam Yani cehenneme gider e Kafir bulur adam son anında iman eder cennete gider Bütün ilim Allah'a aittir Evet. Bütün bilim Allah'a aittir İlmi bilimi yaratan Allah'tır Bulduran da Allah'tır Şimdi Sen 10 mücevher kabın var Onun evin çeşitli yerlerine Korsun Değil mi? Vasiyet edersin dersin ki Şu yerde şu var gidip onu şu bulsun alsın Şu çocuğum da gidip oradan onu alsın Dersin Adamlar gider eline koymuş gibi gideri bulur Allah'ın sistemi de böyledir Allah ilmi saklar Şahıslara da yerini inham eder, vahyeder kalbine. Onlar da kaderin sevkiyle, Allah'ın verdiği güçle gidip onları bulurlar. Evet. Yoksa olmayan bir şey, olmayan adam, olmayan bir vakitle gidip bulmuyor. Kaderde belirlenen vakitte, kaderde belirlenen yere gider, Allah'ın emriyle, vahyiyle gider alır onu orada İlim bu şekilde. Maşallah. Ve İslam, Müslümanlık dünyanın her yerinde hakimdir. Müslümanın hakim olduğu hiçbir yeri yoktur.